Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları Modern Problemler hattı çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karışım problemleri birinci testte kalmıştık, pekiştiriyorum birinci testte kalmıştık. Sayfa numaraları da 122 ve 123 olacak sevgili arkadaşlarım. Dilerseniz gelin videomuza birlikte başlayalım. Şimdi... Şeker oranı %50 olan 40 gram şekerli su ile şeker oranı %20 olan 80 gram şekerli su karıştırılıyor. Yeni karışımın şeker oranı sorulmuş arkadaşlarım bize. Bunun için şöyle yapacağız. %50'lik 40 gram karışıyor. Yani 40'ın %50'si yarısı sevgili arkadaşlarım 20 gramdır. Burada 20 gram şeker var. 80'nin %20'si 16 gramdır. Burada da 16 gram şeker var. Toplamda 36 gram bir şekerimiz var sevgili arkadaşlarım. Pekala toplam karışım ne kadar oldu? 40 artı 80'den 120 oldu. O halde ben diyorum ki 120'nin 36'sı şekerse yüzde kaçı şekerdir diye sormam gerekiyor. Burada da yüzde 36'yı çarpıp 120'ye böleceğiz. Bakın 12'ye böldünüz 3, 12'ye böldünüz 10 ve yüzde 10'u sadeleştirdiniz arkadaşlarım üst tarafta 10 kaldı. 3 kere 10 bana cevabı verecektir. Doğru cevabım 30'dur diyeceğim. Geçtim ikinci soruya. İkinci soruda arkadaşlarım 12 gram şeker bir miktar suda çözünerek şeker oranı %20 olan bir karışım elde ediliyor. Daha sonra bu karışıma 20 gram şeker ekleniyor. Şimdi arkadaşlar şöyle diyeceğiz. 12 gramlık şeker bir miktar suda çözündürülüyor. Saf suda çözündürülüyor ve 12 gramlık şekerin yüzdesi %20 oluyor arkadaşlar. O halde şöyle diyeceğiz biz %20 ise Kaçta 12'dir diye bir soralım ki Önce şeker artı sunun ne kadar miktarda olduğunu öğrenelim Bunu yapabilmek için 12 ile 100'ü çarpıp 20'ye bölmemiz gerekiyor 12 çarpı 100 bölü 20 20 ile 100'ü sadeleştirdim burası 5 5 kere 12 kaç çarptı 60 Demek ki 12 gramlık şeker Ve 48 gramlık Sevgili arkadaşlarım su varmış ki Toplam 60 gram elde ediliyormuş Pekala o az önceki su 48 grammış Bunu bulduk daha sonra bu karışıma 20 gram şeker ekleniyor. Şimdi ben bunun üzerine 20 gram daha şeker eklersem karışımımız 80 gram olur. Ve şeker 12 idi ne olacaktır? 32'si şeker olur bunun. 80 gramlık karışımın 32'si şeker. Buna göre son durumda elde edilen yeni karışımın şeker oranı ne kadar olur diye sorulmuş. 80'de 32 ise artık yüzde kaçtır diye sormamız gerekiyor. Bunu da bulabilmek için %32'yi çarpıp 80'e böleceğiz. 100 çarpı 32 bölü 80. Şimdi gençler burada 8'e böldüğünüz 10, 8'e böldüğünüz 4, 10'a böldüğünüz, 10 böldüğünüz 10 geldi. 4 kere 10 bize cevabı verir. Doğru cevabımız 40 olacakmış. Doğru cevap D seçeneğiydi sevgili gençler. Geçtim 3'e. A, B ve C gibi üç farklı madde karıştırılarak boya yapılacaktır. Karışımın %20'si A, %45'i B maddesidir. Karışımdaki C maddesi 140 gram olduğuna göre B maddesi kaç gramdır diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar üç farklı madde karıştırılıyor bu sefer ve karışımın %20'si A ve %45'i B'dir. Şimdi %20'ye %45 ise %65 A ve B vardır. Geri kalan %35 de C maddesidir. %35 C maddesi ve C maddesi ne kadarmış? 140 grammış. Bakın oranıyla, yüzdesiyle miktar arasında nasıl bir ilişki var? 4 katı. Bize ne sorulmuş? B. B ne kadardı? %45'ti. O halde arkadaşlarım bu da dört katıdır diyeceğiz ve cevabımız 180 gram olacak. Doğru cevap C seçeneğiydi sevgili arkadaşlarım. Geçtiğim dördüncü soruma. Bir çuvaldaki 50 kilogramlık şeker un karışımının ağırlıkça 1 bölü 5'i undur. Şimdi 50 kilogramlık bir karışımın 1 bölü 5'i unsa 50'yi 1 bölü 5 ile çarparsanız 10 kilogram yapar. ...ve bu kadarı sevgili arkadaşlarım un... ...demek ki geri kalanı yani 40 kilogramı da... ...şeker diyeceğiz sevgili gençler. Bu karışımdan 10 kilogram... ...alınıp yerine 10 kilogram... ...un konuluyor. Şimdi... ...bu karışımdan 10 kilogram alıyoruz... ...yani artık bizim karışımımız 50 değil... ...ne kadar? 40 gram... ...40 kilogram ve... ...oran değişir mi? Oran değişmez. Bunun hala 1 bölü 5'i un arkadaşlarım. 40'ın 1 bölü 5'i 8 kilogram yapar. 8 kilogram un varsa... 32 kilogram da burada şeker kalmıştır. Ve bu 10 kilogram alındı ya yerine 10 kilogram un konuluyor. Yani artık 8 değil 18 kilogram unumuz var. Ve 32 kilogram şekerimiz olacak. Toplam karışımımız 50 kilogram. Buna göre son durumda çuvaldaki karışım ağırlıkça yüzde kaçı undur diye sorulmuş. Bakın 50 kilogramlık karışımın 18'i unsa 100 kilogramlık karışımın tabii ki 36'sı un olur 2 katı. O halde cevabımız E seçeneği olacaktı diyebiliriz. Devam ediyorum 5. soruyla 18 litre portakal suyu 10 litre nar suyu Ve bir miktar havuç suyu karıştırılarak Bir meyve suyu hazırlanıyor Bu karışımın 1 litresinde 0.45 litre portakal suyu Olduğuna göre bu karışımdaki Havuç suyu kaç litredir Şimdi öncelikle 0.45 arkadaşlarım Yani şöyle diyelim 1000 mililitrenin içerisinde 450 mililitre Portakal bulunuyor Portakal bulunuyor. Şimdi ve karışımın tamamını düşünecek olursanız. 18 portakaldı. 10 litre nardı. 18 portakal. 10 nar. Ve gerisini bilmiyoruz. X kadar da havuç var. Tamam. Şimdi pekala. 1 litresinde 0.45 yani 450 mililitre portakal suyu bulunduğuna göre karışımdaki havuç suyu kaç litredir diye sorulmuş. Bunu da şöyle yapıyoruz arkadaşlarım. İyi dinliyorsunuz. Şimdi... Örnek veriyorum burada 18 litrelik bir portakal suyumuz var ve buna karşılık gelen şey Yani bunun e, bu karışımın 1000 litresinde 1 litresindeki e, oranı 450 mililitreydi O halde arkadaşlarım 1000'de 450 ise diyeceksiniz Acaba kaçta 18'dir diye sormanın vaktidir Çünkü biz havucu bilmiyoruz ya şuna x havuç demeyelim a kadar havuç diyelim Karışın, karışımın tamamı x olsun Şimdi o halde ne yapıyoruz ikisi bulmak için 18'de 1000'i çarpıyorsunuz Ve 450'ye bölüyorsunuz Şimdi gençler 0 gitti 0 gitti Daha sonrasında 9'a böldüm 2 9'a böldüm 5 5'e böldüm 1 5'e böldüm 100'ü 20 geldi 2 kere 20 kaç yaptı 40 yaptı arkadaşlar Demek ki bu karışımın tamamı 40 e, litre olacakmış 18 burada 10 da burada 28 40'a tamamlamak için 12 gerekiyor. Demek ki arkadaşlarım bu karışımdaki havuç suyu 12 litredir diyeceğiz. Doğru cevabımız da C seçeneği olacaktı dedik. Ve geçtik 6. sorumuza. %30'luk ve %50'lik asit çözeltileri ile %38'lik 20 litre bir asit çözeltisi hazırlayabilmek için %30'luk asit çözeltisini %50'lik asit çözeltisinden kaç litre fazla kullanmak gerekir diye sorulmuş. Bakın şöyle diyoruz. %30'luk ve %50'lik vardı elimizde. %30 ve %50'lik iki tane asit çözeltisi var ve sevgili arkadaşlarım biz ne oluşturmak istiyoruz? %38'lik bir karışım oluşturmak istiyoruz. %38 40 şuradaysa arkadaşlarım, 38 şuralarda bir yerdedir. Ve 30'un 38 e olan uzaklığı 8 birimken 38'in 50'ye olan uzaklığı 12 birimdir. Yani bunların arasında 4'te sadeleştirirseniz 2K'ya 3K gibi bir oran vardır. O halde 3K arkadaşlarım Bundan girmiştir. Karışıma 2K'da bundan girmiştir diyeceğiz. Ters orantı vardır. Toplamda karışıma giren miktar 3K artı 2K'dan 5K'dır. Ve bu 5K kaçmış? 20 litreymiş. O zaman K nedir arkadaşlarım? Tabii ki 4'tür. %30'luk asit çözeltisi %50'lik asit çözeltisinde ne kadar fazla kullanılmıştır diye soruluyordu. Görüyorsunuz 3K, 2K ne kadar fazla kullanılmış? K kadar fazla kullanılmış. Ben K'yı kaç buldum? 4 o halde cevabım hiç düşünmeye gerek yok. Cevap A seçeneği olacaktır. 122. sayfamızı bitirdik ve 123'e geçtik. 7. sorumuz için birazcık uzaklaşalım soruyu görelim. Asitlik oranı %0.1 ile %1 arası olan zeytinyağlarına sızma, %1 ile %2 arası olan zeytinyağlarına natural, %2'den fazla olan zeytinyağlarına da riviera denir. Aşağıda aynı ağırlıkta ve birbirinden farklı çeşitte olan M, T ve N marka zeytinyağları verilmiştir. M ile T karıştırılınca natural oluyormuş arkadaşlarım. M ile T karıştırılınca hemen yazalım. M ve T karıştırılınca natural. Natural neydi arkadaşlarım? %1 ile 2 arasında. %1 ile 2 arasında. Pekala M ile N karıştırılınca, M ile N karıştırılınca Riviera oluyormuş. Yani %2'den büyük oluyormuş arkadaşlar. N ile T karıştırılınca da, NT karıştırılınca da sızma oluyormuş. Sızmada %0.1 ile %1 arasında oluyordu. Pekala. Buna göre MTN marka zeytinyağlarının asitlik oranına göre sıralanmış aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye soruluyor bize. Hemen şöyle diyoruz. Burada örnek veriyorum. M'nin yanına bir T'yi koymuş bir de N'yi koymuş. T'yi koyduğunda 1 ile 2 arasındayken N'yi koyduğunda %2'den fazla olmuş. Yani N'nin asitlik oranı daha fazla. N'den? T'den. N, T'den büyük. Mesela buraya bakıyoruz. Burada N, T'den küçük gitti. N, T'den küçük gitti. N'den T'den büyük olduğu için A, B ve D eşlikleri hala durabilir. Başka bir yöntem. Mesela burada T var. Burada T var. Şimdi M'yi koymuş yanına %1 ile 2 arasında. N'yi koymuş yanına %0.1 ile 1 arası. Yani M daha asitli. O halde M, N'den büyük. Yani M, N'den, N'de, T'den büyükse. Doğru cevabımız bizim A seçeneği olacaktı. M, N'den, N'de, T'den büyük sevgili arkadaşlarım. 7. sorumuzun cevabına A dedik. Ve devam ediyorum 8. soruyla. Tarçın. Kırmızı erik hemen yaklaştıralım soruyu da. Tarçın, kırmızı erik, su ve şekerden oluşan bir içecek hazırlayan Ayşe Hanım, annesinin tip 1 diyabet hastası olduğu aklına gelince hazırladığı içeceğin 1/3'ünü döküp yerine aynı miktar su koyuyor. Son durumda içeceğin ağırlıkça %20'si şeker olduğuna göre Ayşe Hanım'ın ilk hazırladığı içeceğin şeker oranı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şöyle diyoruz. Biz tarçın koyduk, kırmızı erik koyduk, su ve şekeri koyduk. Daha sonrasında bunun bir tip 1 diyabet hastasının içeceğini düşünerek de bu karışımın 1 bölü 3'ünü döktük. 1 bölü 3'ünü döktükten sonra bunun yerine saf su koyduk arkadaşlar. Karışıma, çalkaladık, ikram ettik. Son durumda içeceğin %20'si şekermiş bakın. %20'si şeker. Buna göre ilk hazırladığı içeceğin şeker oranı sorulmuş bize. Öncelikle şöyle diyoruz, biz varsayalım ki, öncelikle 300 gram bir karışım hazırladık. Daha sonrasında bu karışımı biz tip 1 diyabet hastasına vereceğimiz için bunun 1 bölü 3'ünü döktük yani 200 gramını döktük. Yalnız bunun yüzdesi neyse, bunun da yüzdesi odur arkadaşlarım şeker yüzdesi. Bunun yerine 100 gram daha e, su koyduk ve toplam yine 300 gram bir karışımımız oldu. Bu 300 gramda sevgili arkadaşlarım %20'si şekermiş. 300 gramın %20'si şekerse 300'ün %20'sini bulacağız. %20 demek 1 bölü 5'i demek. Bulursanız 60 gram yapar. Demek ki az önce buradaki 300 gramın sevgili arkadaşlarım yani son durumda 300 gramın 60 gramı şekerdi değil mi? Şimdi bu şeker nereden geliyor? Şuradan. Bakın buranın da 60 gramı şekerdir. Neden? Çünkü biz buraya sadece saf su eklemiştik. Demek ki gençler 200'de 60 gram şeker varsa, 300'de de doğal olarak 200'e al 60'sa 300'e ne gelecektir? Tabii ki 90 gram şeker gelecektir. O halde ben diyorum ki, 300'de 90sa, 100'e kaçı şekerdir diye soracağız. Bakın 3'e bölmüş, 3'e bölerseniz cevabı bulursunuz. Doğru cevabımız 30 olacaktı. 8. sorumuzun cevabı da böylelikle D seçeneği olacaktı. Sevgili arkadaşlar, geçtim 9'a. A kabında 16 litre metil alkol ve B kabında 24 litre su vardır. Önce A kabındaki metil alkolün yarısı yani 8 litresi B kabına, sonra da B kabında oluşan karışımın yarısı A kabına boşaltılıyor. Buna göre, son durumda A kabında karışımın yüzde kaçı sudur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle iki tane kabımız var arkadaşlarım. Bu kapların bir tanesinde 16 litre 16 litre e, metil alkol var, direkt alkol diyelim. Bunda da 24 litre su var arkadaşlar. Şimdi bunun yarısı alınıyor. 16'dan ne kadar kalır? 8 litre alkol kalır. Bunun 8 litre alkolü buraya konuluyor. 8 litre alkol buraya konuldu. Aynı zamanda içerisinde 24 litre de su var. Yani toplam 32 litrelik bir alkol su karışımı elde etmiş olduk. Daha sonrasında bu karışımın Bakın sonra da B kabında oluşan karışımın yarısı A kabına boşaltılıyor. Yani bunun yarısı ne yapar? 16 bitrelik bir alkol su karışımı buraya boşaltılıyor. Tabii ki bu 16'nın içerisinde sevgili arkadaşlarım bakın 32'nin 8'i alkol ise 16'nın da 4'ü alkoldür. Bu 16'lık karışımın 4'ü alkol geri kalanı 12'si de su diyeceğiz. A kabında karışımın kaça sudur diye sorulmuş Toplamda 8 artı 16'dan 24 litrelik bir karışım elde ettik Bu 24 litrelik karışımın 12'si 12 litresi su Yani yarısı su e Yarısı suysa yarısı da alkoldür Yani karışımın oranı 50'dir diyeceğiz sevgili gençler 9. sorumuzun cevabına Bursa seçeneği dedik ve geçtik son sorumuz olan 10. soruya Aylin, Beril, Ceren ve Demet'in yaptıkları limonatalarda kullandıkları limon, su ve şeker ağırlıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Örneğin, örnek de vermiş. Ceren'in limonatasında şurada 250 gram limon var. Bakın 250'ye tekabül ediyor. Su arkadaşlarım 650'den 250'yi çıkardığınız 400-400 gram su var. 900'den 650 çıkardığınızda 250 kaldı 250 gramda şeker vardır diyor. Buna göre yapılan bu 4 limonatadan hangi 2 kişinin yaptığı karıştırılırsa limon oranı en fazla olur diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyoruz. Buraya bakalım. Şurası neydi? 600. 600'ün sevgili arkadaşlarım şuraya bakıyorsunuz. 200'ü e, burada limonatadır. Limondur. 600'ün 200'ü limonsa demek ki sevgili arkadaşlarım burada Yaklaşık olarak %33'lük bir limondan bahsediyoruz. Geçtik beriyle. Tüm karışımı 450 ve 150'si arkadaşlarım limon. E Yine 3'te 1'i. Dolayısıyla burası da %33 gibi bir şeydir. Ceren'e bakıyoruz. 900'ün sevgili arkadaşlarım 250'si. 900'ün 250'si demek. 900'ün 300'ü demekten daha küçüktür. 900'ün 300'ü de yine 3'te 1'dir biliyorsunuz. Demek ki burası %33'ten daha küçük. Hani %29'lar civarında diyelim. Demete bakıyoruz. Toplam 400'ün 400'ün burada 100'ü nedir arkadaşlarım? Limondur. O halde çeyreğidir. Yani %25'tir. Şimdi iki kişinin limonatasını ben karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra da maksimum limon oranını bulacağım. E madem maksimumu bulacağım, burada zaten direkt Aylin ve belirli seçerek bunu sağlayabilirim. Çünkü ikisinin de karışımı %33'tü zaten. Diğerleri bu oranı küçültecektir. O halde cevabımız Aylin ve Belir'i olacaktı. Doğru cevap A seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Evet, arkadaşlarım 123. sayfamızın da sonuna geldik. Diğer sayfalarda, yani 124 ve 125'te karışım problemleri üniversiteliğim test 2'de görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen o que